5 tam 1/4'ü bölü bileşik kesir olarak yazınız. Hatırlarsanız bileşik kesirde pay paydadan büyüktür veya paydaya eşittir. Payın mutlak değeri paydanın mutlak değerinden büyüktür veya paydanın mutlak değerine eşittir. Şimdi size bunu bileşik kesire çevirme yöntemini göstereceğim. 5 tam 1/4. bölü 4. Yöntem çok basit. 5, 20/4 bölü 4 ile aynı şeydir. Buna göre 20/4 1/4 Eşittir 21 bölü 4. Bunu şöyle de düşünebiliriz. 5 çarpı 4 eşittir 20. Artı 1 eşittir 21. Yani cevap 21 bölü 4. Tam sayı kısmını alırsınız. Bunu paydayla çarparsınız ve çarpımla payı toplarsınız. Şimdi bu yöntemin neden işe yaradığını görelim. 5'ten 1 bölü 4'ün neye eşit olduğunu görelim. 5 tamamız var bir defa. Bu bir tam, bunu 5 kere kopyalayacağız. 2, 3, 4 ve 5. 5 tamımız var ve bir de 1 bölü 4'ümüz var. 1 tamın 1 bölü 4'ü şöyle bir şey. Bileşik kesir haline getirmek için tamları şimdi 1 bölü 4'e bölüyoruz. Bu 4 tane 1 bölü 4. Başka bir 4 adet 1 bölü 4. Bir tane daha 4 adet 1 bölü 4 ve bir tane daha 4 tane 1 bölü 4. Yani 1 bölü 4'ten 20 tane var. Bu 5 ile aynı şey. Sonra da buna 1 bölü 4'ü ekliyoruz ve 21 bölü 4 elde ediyoruz. Bu da yöntemin neden işe yaradığının kavramsal açıklaması. Doğal sayıyı paydayla çarparsınız ve payı eklersiniz. 5'ten 1 bölü 4 eşittir 21 bölü 4. 5'ten 1 bölü 4 eşittir 5 çarpı 4 artı 1, bunun tamamı bölü 4.